Merhaba arkadaşlar, ben Burak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu benim ilk videom olduğu için bir kaç tane hata yapmış olabilirim videoda, o yüzden kusura bakmayın. Hadi videoya geçelim. Merhaba arkadaşlar, tekrardan videoma hoş geldiniz. Ben Burak. Bugün Fortnite oynayacağız. İlk videom olacak bugün. O yüzden birazcık heyecan var. O yüzden kusura bakmayın. Nereye atlayalım? Hmm. Şu tarafa doğru atalım ya. Sağlar. Evet arkadaşlar. Biraz geç oldu biliyorum. Farkındayım. Çok özür dilerim. Ama Fortnite'ı oynayıp hani videosunu çekmek, başlamak falan bugüneymiş. Yani uzun zamandır arkadaşlarım zaten söylüyordu bana oynamam gerektiğini falan ama ben pek takmıyordum açıkçası. Ama hani eminim ki sizde hani bir iki kere oynadıktan sonra bağımlısı olacaksınız. Çünkü çok güzel bir oyun. Hani biliyorum herkes çok kötü diyor, daha geçiyor falan ama hani göründüğü gibi veya söylenildiği gibi kötü bir oyun değil. Oyunun tek kötü kısmı e, oyuna yeni başlıyorsunuz. Hiçbir şekilde hiç bir şekilde build yapmayı bilmiyorsunuz. Yapı yapamıyorsunuz. Ondan sonra birebir kapışmalarda nasıl desem karşılık veremiyorsunuz. Tek sıkıntısı bu. İşte bu yüzden oyuna ilk girdiğinizde ve ilk başladığınızda sadece build yapmaya çalışın. Hani ben elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Hani <gülüyor> yorumlara yazan arkadaşlara Onun dışında hani, Bir şeyler yapmaya çalışmanız gerek Bu oyunda hani, Ben hiç yapı yapmayayım Adam öldüreyim maç kazanayım derseniz Yani Yüzde bir veya binde bir bir ihtimalle kazanabilirsiniz Ne yalan söyleyeyim Çünkü herkes artık Oyunun çok iyi bir oyuncusu olmuş Herkes tryhard Hani Herkes artık aynı düşünceyi paylaşıyor Hani Biraz bile yapı yapabilsem Kardır gibi düşünenler var Ben açıkçası Birkaç ay önce başladım O yüzden hani pek bir şey diyemem hani Pek bir şey de bilmiyorum zaten Oyun hakkında Ama şöyle bir şey var ee, Girdiğiniz sunucuya göre Avrupa Batı Avrupa gibi değişik Sunuculara göre Kolay rakiplerin çıkma şansı varmış ben öyle duymuştum bir arkadaşımdan. Onun dışında söyleyeceklerim bu kadar. Oyunu oynayalım. Oyunu biraz tanıyalım. Şunda Buraya benimle birlikte bir adam inmişti ama şu an <gülüyor> etrafta göremiyorum. Hani biraz korkunç bu. Şuradaki kutuyu falan da almamış zaten. Yani olabildiğince de malzeme toplayın. Bundan bahsetmeyi unuttum. Kendim de unuttum zaten anlayın. Yani ne kadar malzeme alırsanız o kadar iyi. Hani kullanmayı bilmeseniz bile önünüze böyle bir tane duvar koymanız yeterli olacaktır hani rakibi bloke etmek için. Hmm. Kutu mu var. Evet. Ve lootunuzun güzel olması önemli. Pompalı bulursanız, e, yanında her zaman hafif makineli alın. Çünkü... ...kafeye vurduğunuz pompalı vuruşlarında... ...rakibin kalkını kırdığınız için... E, ...hızlı hızlı canını götürmeniz gerekecek. Onun yüzünden de hafif makineyle kullanabilirsiniz. Ama bu tabi ki sizin seçiminize bağlı. Normal... Ağır tağrış tüfeği veya herhangi bir tüfekle de bu işi görebilirsiniz açıkçası. Ama benim tercihim hafif makineli. Çünkü çok hızlı bir atış hızı var. Ve hani, vurduğu hasar da çok güzel. Ama emin olun hani illa el mantarınızda bir tane pombalı ve bir tane hafif makineli bulunsun. Çünkü gerçekten çok zor durumlara düştüğünüz zaman işe yarıyor yani. Evet her yerde kutu var. Hani bu kadar loot yapmak iyi mi derseniz de çok değil ama gördüğünüz gibi güzel silahlar da çıkartabiliyorsunuz. Yani bu oyunda bana göre kötü olan tek şey ee, oyunun sizi seviyinize ve vesaire göre değil de hani oynadığınız bölgeye göre eşleştirmesi. Hani karşınızda aşırı yayı oynayan kişi de olabilir, çok kötü oynayan kişi de olabilir, bot da olabilir, bilemezsiniz ve burası kesinlikle bir tuzak. Görüyorsunuz burada bir sürü kişi ölmüş zaten. Bunlar da daha yeni koyuldu. Burada kesinlikle birisi var. Hı. Ama bu arada görevi de tamamlamamışız. İmge'nin karakterini almak istiyorsanız da, eee Battle alabilirsiniz ama artık Battle almanızın da bir anlamı kalmadı çünkü Battle bitmesine yaklaşık 23 gün falan kaldı diye biliyorum. 23 veya 24. Son pek bir amamı yok. Hani dersiniz ki benim seviyemaz. Hani iki 3 tane karakter alsam da olur. Alabilirsiniz ama ben önermiyorum. Önümüzdeki sezon için bekleyebilirsiniz. Bir zaman. Evet, evet, evet, evet. tahmin etmiştim böyle. Peki ben, ben kaçabilecek mis? Kaçamayacağız. Şöyle yapalım. Nerede bu arkadaş? Ha önümüzde. Hmm. Bak gördüğünüz gibi hani pompalıyla pek bir şey yapamasam da hafif makineliyle kalkınlık vesaire kırdım. Bunu size en azından göstermiş oldum. Ya aslında bunu adamın bana ateş edeceğini falan tahmin edip yapmadım yani adam ben şahsen görmedim bile. Yapmamın tek sebebi hani tam da yapamadım zaten. Yapmamın tek sebebi. Hı, kapatalım. Şöyle. Kalkanımı fulllemekti. Burada oyun başlarında tahtanız varsa tahtanızı kullanın yapı yaparken çünkü oyunun sonlarına doğru metal çok lazım olacak size. Ve hani 2-3 kişi kaldıktan sonra çünkü herkes metal kullanıyor ve direkt 90 yapıp zaten <gülüyor> göğe ulaşıyorlar. <gülüyor> Alan da yaklaştı. Hani şu saatten sonra herhangi bir loot yapmanıza gerek yok zaten. Her şeyimiz var. Medkit'imiz, falcon'umuz, silahlarımız güzel. Helikopter var diye biliyorsunuz zaten. Evet adam da var. <slahın Paulo> hey, Silah neymiş? Mavi artı tarzı varmış. Mermi kesinlikle alın bu arada. Hani lüt yapmayın dedim ama mermi kesinlikle alın. Çünkü mermi aşırı etken bu oyunda. Hani merminiz azsa <gülüyor> psikolojik olarak hani mermiyi az kullanmaya çalışacaksınız. Fazla kullanmayacaksınız. Bu da çok zor bir durum. Çünkü hani karşı taraf durmadan yapı yaptığı zaman yapısını kırmanız, parçalamanız gerek. Bu da sizin zaten bir sürü merminiz yiyecek. Gördü galiba. Aa ah, ah ah be. Evet, Midas'ın tamburu varmış. Midas'ın tam burda bu arada aşırı bir silah Hani büroda Midas dosunu öldürdükten sonra alabilirsiniz Zaten herkes de onu almaya çalışıyor, o yüzden çok zor olacak ee, Yaklaşık 50 mermi veya 40 mermi alıyor diye biliyorum ve çok hızlı ateş ediyor O yüzden çok zor, görüyorsunuz zaten Nasıl asar Neyse, evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı Hani daha ne yapabilirim zaten bilmiyorum, Bir iki kill aldık Oyunda fazla güzel oynayamıyorum <gülüyor> hepinizi seviyorum like atmayı ve abone olmayı unutmayın biliyorum ilk videom elimden geldiğince video çekmeye çalışacağım ve kendimi zaten ilerletmeye çalışacağım hepinizi tekrardan çok seviyorum çok teşekkür ederim bana yani, tek yayınımda bile destek olanlar için